Merhabalar, bugün fırında az, az yağ çeken, hatta hiç yağ çekmeyen bir e, balık tarifi vereceğim size. Yaklaşık yarım kilo hamsimiz var. Çinekop var, yarım kilo kadar. Ve ben e, normal unla yapıyorum, tuzladım. Şimdi bunları, çinekopları batırıyoruz, arkada önlü, fazla unlu sirkeliyoruz. Balıklarımızı unladık. Şimdi artık tepsiyimize alabiliriz. Balıkları unladıktan sonra tepsiye alıyoruz. Yağlı kağıdın üstüne yerleştiriyoruz. Evet. Şimdi zeytinyağı kullanıyorum ben balıkta. Siz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ama zeytinyağı daha sağlıklı. yanına isterseniz soğan da ilave edebilirsiniz size kalmış hepsinizde yerde varsa şimdi fırınlamaya hazır evet, gönderelim bakalım alt üst ayarda pişiyorum. İstiyoruz.